Finansal okuryazarlık hayattaki en önemli becerilerden bir tanesi olmasına rağmen pek az insanın bunu ciddiye aldığını görüyor. Düşünün öyle bir beceri ki temellerini bir doğru anladığınızda, doğru eylemlere geçtiğinizde hayatınız bambaşka akacak ve para sorununu çözeceksiniz. Öyle korkacak bir şey de değil. Bu zamana kadar öğrenmemişseniz o da sorun değil. Her an ulaşabileceğiniz onlarca finansal okuryazarlık kursu var. Youtube'da onlarca kanal var. Bazı bankalar müşterilerine bu tip eğitimleri bedavaya sunuyorlar. Kitaplar var. Benden geçti artık, ben yapamam demeyin. Son derece temel meseleler bunlar. Ve bir kere öğrendiğinizde paranızı daha doğru kullanabileceksiniz. Paranızı daha doğru kullanınca da doğru yatırımlar sayesinde daha rahat bir hayatınız olacak. Denemeye değmez mi?